Dövizli kasa ekstresi nasıl alınır? Diyana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde kasa yazarız. Arama listesinde başında turunculu ikon bulunan satırlar rapor ekranlarımızı göstermektedir. Dövizli kasa hesap ekstresi ekranını görüntüleriz. Kasamızda yerel para birimi dışında işlem gören döviz cinsli işlemler var ise dövizli kasa hesap ekstresi almamız gerekmektedir. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak raporları inceleyebiliriz. Geçmiş dönemlere ait rapor incelemek istiyorsak ilgili dönemi seçeriz. Tasarım alanında aktif rapor tasarımımız bulunmaktadır. İlk olarak rapor parametreleri sekmesini düzenleriz. Basım şekli olarak tek kısa seçimi yapacaksak tek basım. Listede belirli bir aralık için kasa seçimi yapacaksak toplu basım aralık, listeden işaretlemi ile toplu seçim yapacaksak toplu basım seçmeli seçeneklerini işaretlememiz gerekmektedir. Kasa kodu alanından F1 ile Kasa kartları listesini görüntüleriz. İncelemek istediğimiz kasayı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İncelemek istediğimiz dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini seçeriz. İşlem türü alanından rapor değer almasını istediğimiz satırları klavyemizden yeşil işaretleme yaparız. Üst işlem kullanıyorsak ilgili kaydımıza ekleriz. Açılış bakiyesi, fatura detaylarını göster, ödeme planı detaylarını göster, raporlama dövizine göre döviz bakiyeleri hesapla, kredi kartı ayrıntıları, borç alacak eşitse gösterme gibi satırları işaretleyerek ilgili satırların raporumuzda gözükmesini veya gözükmemesini sağlayabiliriz. Eğer önemliyse başlangıç ve bitiş saati ekleriz. Ekranımızın sağ tarafında yer alan sıralama ve gruplama alanından raporda yer alacak bilgileri gruplayabiliriz veya raporda yer alacak bilgileri artan veya azalan şekilde sıralayabiliriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile raporumuzu görüntüleriz. Seçmiş olduğumuz tarihler arasında yapılan toplam borç alacak ve devreden bakiyeleri TL, Dolar ve Euro cinsinden görüntüleriz. Tasarım üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki panelden tasarım seçeneğini kullanırız. Yazdır seçeneği ile raporun çıktısını alabiliriz. E-posta seçeneği ile farklı formatlarda e-posta ile gönderebiliriz. Dosya seçeneği ile farklı formatlarda rapor dışarıya alabiliriz.